Arkadaşlar merhabalar bu videomda bilgi sarmalı yayınlarını hazırladı. AYT matematik branş denemelerinden deneme altının geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri Smeyli Hoca YouTube kanalındaydı. Bir de bu sınav neydi? 2023 sınavına göre yani daraltılmış müfredata göre hazırlanmış bir sınavdı. Hadi bakalım deneme altının geometri çözümlerine trigonometrilerle birlikte başlayalım. 27. soru trigonometri ile başlıyor. Aşağıda bazı kenarların birim cinsinden uzunlukları ve, ve bazı ölçüleri verilen ABC üçgeni gösterilmiştir. Üçgen, üçgen bilgisi, iki açı yan yana gelmesi önemliydi. Mesela 20 ile 80 yan yana gelince özel durumuna bakıyorduk değil mi? 180'e tamamlayanı özel bir durumdu. E burada da 2 ile 90 eksi alfa yan yana gelmiş. Hemen aklınıza sinüs yöremi falan oluyor mu diye gelebilir. E açı ve karşısında, kenar ve karşısındaki açılara baktığınız zaman Hocam 3'ü gören bu açı, burada da bu açı var mesela. Şuraya teta deyip. E bunlarla teta ve beta ile alakalı bir özel durum geliyor mu? Gelmiyor. O zaman açıların yan yana gelmesini düşün. Hocam. 2 alfa 90 eksi alfa topladığın zaman burası ne yapıyor? 90 artı alfa yapıyor. 180'e tamamlayalım ne yapıyor? Hop burası 90 eksi alfa yapıyor. Yani üçgen bilgisi. Burada ne çıktı arkadaşlar? Şu üçgende bir dış açı ortay çıktı. Dış açı ortayda, hop dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorduk. Bu bölü tamamı 3 bölü a'ya eşittir. 6 bölü 8 eşittir 3 bölü a'dan dolayı. Yarısı yarısı a buradan 4 çıkar. a'yı 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? Kosünüs 2 alfa. E bu üçgende bir kosinüs teoremi yaparım olay biter. Hadi bakalım yapalım burada kosinüs teoremini. 2'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi kolların kareleri toplamı eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs 2 alfa olacaktır. Şunu öbür tarafa atalım. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs 2 alfa eşittir. Hocam burası 25 yaptı. 25'ten 4 çıkınca 21 yaptı. E buradan 3'e bölsen 3'e bölsen 7 geldi. Kosyonüs 2 alfada buradan ne eşit oldu o zaman? 7 bölü 8'e eşit oldu. Yani 27. soru böylelikle balık esir çıktı. Geldik 28'e. Aşağıdaki şekil bir de duvara ve yer düzlemine dayalı bir çubuk. Böyle bir olan verilmiş bir de. Burası K iken burası 2K. Ama benden ne isteniyor? Tanca değeri isteniyor. Hiç öyle şey yapmayalım. Oran yazalım. 1'e 2 yazalım. Şurası 1 burası 2 olsun. Sonra bu aşağı doğru kaymış böyle. Aynı çubuktan bahsediyoruz. Ve A üstüyle A üstü o birbirine eşitmiş. Yani şunlar birbirine eşitmiş. O zaman burası 2 birim uzunluğundaydı. Bunlar bir biri yaptı. Şurada 1 2 kök 5 üçgeni. Aynı çubuk olduğundan burası da kök 5'se hocam 1 kök 5 ne üçgendir. 1 2 kök 5 üçgenden burası 2 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapabiliriz? Sonra hocam zaten buradaki uzunluk 1 bir birimdi. Şöyle B'ye kadar. E o zaman tamamı 2 ise buraya da bir kaldı. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben bu soruyu iki farklı şekilde Görür görmez iki farklı şekil atma geldi. 1. Şu halini görür görmez. Hocam bu da kenar ortay. Bu da kenar ortay ya. Ağırlık mergiz gelir atma E hocam tamam burası ağırlık mergiz oldu. Şu kök 5 ya kök 5 bölü 3 olacak. Hatta kök 5 bölü 3 ile uğraşmamak için şunlara bir 3'ün katı ver. 3 3 ver mesela. 3 3 verdiğin zaman. Hocam 3 6 3 kök 5 olacak burası. Hani 1'e 2 şeklinde ayrılacak ya. 3'e böldüğün zaman burası kök 5'e 2 kök 5 olacak. Aynı şekilde şurası da 3 kök 5 burası da kök 5'e 2 kök 5 olacak. Ve benden burada kaçın tanjantı isteniliyor. Burada kosünüs yöremi yapabilirsin. Birinci yol bu olsun. Tamam Oradan sen yapabilirsin. Sana bırakıyorum bunu. Ya da burada böyle şeyler olunca arkadaşlar. Genelde böyle şekil sorularında. Genelde ne yapıyoruz? Garip bir şekilde ki şuradaki açı istenildiği zaman tanjantı artı ve yapmıyor muyuz? Evet buraya alfa. E şurada da bir diküçgenin açısı var. Şuradaki. Buraya da beta dersem. İki iç açı bir dış açıdan. Burası da alfa artı beta oldu? Evet. Tanjant alfa isteniyor zaten benden. AC A üstü isteniyor. Ve o zaman arkadaşlar burayı yorumlayalım. Tanjant alfa artı beta. Neye eşit? Hocam tan artı tan bölü bir eksi tan tan. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü bir eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşit olacaktır. E burada tanjant alfa artı beta belli mi belli. Şuradaki dik üçgende karşı bölü komşu. Yani iki bölü bir iki eşittir. Tanjant alfa belli mi belli değil. Bizden o isteniyor ona x diyelim bir. Sonra tancat beta belli mi? Belli. Tancat beta da karşı bölü komşu. Şuradaki dik üçgende arkadaşlar. Hatta şöyle net olarak göstereyim. Şuradaki dik üçgende 1 bölü 2 eşit. Yazalım o zaman 1 bölü 2 o yerine. Onun yerine 1 bölü 2 yazdım. Yani x artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi çarpımları x bölü 2 yaptı. Buradan böyle ne geliyor? İşler dişler yapınca 2 ile burayı çarpınca 2 eksi x geldi buradan. x artı 1 bölü 2 yaptı. E, bunu buraya attığımız zaman 2x yaptı. 2 eksi 1 bölü 2 de kaç yapıyor? 3 bölü, 3 bölü 2 mi yapıyor? Evet. 3 bölü 2 yapıyor. O zaman x de böylelikle kaç yaptı arkadaşım? x de böylelikle 2 buraya böyle olarak geçince 3 bölü 4 yaptı. x dediğimizde neye eşitti? Tanjant alfayı eşitti. Dolayısıyla cevap böylelikle c han çıktı. İki farklı yol gösterdim. E bu da geometri bilgisinden kaynaklansın hadi. Tamam gençler. Hani bazen bu yolu belki göremeyebilirsiniz. Farklı bakış açıları da göstermek istiyorum açıkçası Bazen çok işe yarıyor. Gerçekten. Geometrinize güvenin. Mutlaka yaparsınız. Evet burada. 29'a geldik. Denklemi sağlayan x dar açısının tancaat değeri nedir diye soruluyor. kosinüs 2x var. Bunu açsam mı? Ya da aa dur şunu öbür tarafa alayım. Cos kare x eksi sin kare x artı kosünüs 2x eşittir. Sinüs 2x mi yaptı burası? Evet. Şimdi ne yapacağız? Cos kare sin kare. Tanlık geldi mi? Hocam kosinüs 2x'in açılımı bu. Şu x'in toplayınca 2 kosinüs 2x neye eşit oldu? Sinüs 2x'e eşit oldu. Benden x açısının tanjant değeri isteniyor. Şunu şuraya atalım. 2 eşittir. sinüs 2x bölü kosinüs 2x yaptı. Yani biz tanjant 2x değerini ne bulduk arkadaşlar? Tanjant 2x değerini 2 bulduk. Heh. Belki burada tanjant değerini açarsınız. Tanjant 2x yarım açı formülünü açarsınız. Arkadaşlar tanjant 2x belliyken, tanjant x'i bulurken tavsiyem dik üçgen çizme. Çünkü çıklara baktığın zaman sen bunu böyle açacak olursan e, tanjant 2x'in açılımı ne? Tanjant x artı x'in açılımından gelsin. Tan artı tam bölü 1x tan tan. Yani tanjant 2 tanjant x bölü 1x tanjant kare x. Bunu açıp çarpanları ayırmayla falan filan uğraşacaksın. Hiç gerek yok. Bak beni dinle. Bunun devamında tanjant 2x'e yapabilirsin ama bence tavsiyem özellikle tanjant 2 xte şu dik üçgeni çiz. Hocam burası 2x açısı. Tanjant 2 de 2'ye eşit. 2 bölü 1. Hatta 1, 2, kök 5 üçgeninden burası da kaç yaptı? Kök 5 yaptı. E hocam ben x'i elde edeceğim. X'i nasıl elde edebilirim? Şöyle elde edenler olur ama burada da işi uzatıyorsun. Hocam x, x son açı ortay. İşte burası kök 5 bölü 1 ise burası kök 5 k'ya 1 k dersin. Sonra toplamları 2'ye eşit dersin. Yine işlem kalabalığı yaparsın. 2x böyle dik üçgende varken şuradan şöyle bir x açısı alın kardeşim. Dik üçgeni uzatın. Hocam burası da x, burası da x olmaz mı? Yani şöyle bir x kenar oluşturun burada. İki iç açı bir dış açı, bunlar da x x olur. Bak ne çıktı burada, kök 5 ken burası da kök 5 çıktı. Yani benden ne isteniyor? Tanjant x değeri isteniyor. Tanjant x değeri direkt çıktı. Bak 2 bölü kök 5 artı 1. Gördün mü? Daha kolay bir şekilde bulduk. Hatta eşleniyle çarparsam kök 5 eksi 1 ile çarparsam 2 çarpı kök 5 eksi 1 bölü ne eşit olacaktır? Kök, e, karesi eksi karesi yani 5 eksi 1'den 4 eşit olacaktır. Gitti gitti burası da 2 oldu kök 5 eksi 1 bölü 2 çok net bir şekilde çok kolay bir şekilde bulmuş olduk. Tavsiyem yarım açı uygulamayın tanjant 2x olduğunda şunu bir kalıp olarak aklınızda tutar mısınız? Bak trigonometride çözerken burada çözerken bir de deneme 2'de mi deneme 3'de mi ne gelmişti? Bir de 3 5 8 ya da 3 5 7 üçgeni vermiştik orada 7'ye göre 60. Orada da bir kalıp vermiştim. Mesela o kalıpları bilin. Trigonometri de önemli. Çoğu yerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tamam mı? 3-5-7 ya da 3-5-8 3, 3, 3, 7, 3 5, 8 de ya da 3-7-8 de yok ya. kaç? 5-7-8 ve şöyle göstereyim. Dur dur. O kalıp aklıma gelmişken. Hocam 8-8-8 eşkenar üçgende 3'e 5 ayrıldığı zaman burası 7 oluyor. Yani şurası da 60 burası da 60 ya. 3-7-8 de ve 5-7-8 de 7'yi gören açılar 60'ar derece. Kosünüs terörümünü uygulamadan bu kalıbı bilin ÖSYM'de bunu ne yapıyor? Bize kullantırıyor. Burada da böyle tanjant 2x verildiğinde dik üçgen çiz. Şuradan ipatönüse ait x kenar oluşturunca tanjant x de elde ediyorsun. Açı ortaydan da elde edersin. Bazen açı ortaydan da kolay çıkıyor ama buradan açı ortaydan kolay çıkmazsa da bu şekilde yap. Tavsiye tamam mı? Evet örnek 29. Akçay oldu geldik örnek 30'a. Aşağıdaki şekilde o merkezli bir yarım çember ve üçgen verilmiştir. Dc beli oya isteniyor. Arkadaşlar ben dc'ye yoğunlaşacağım. Bir de o y'ye yoğunlaşacağım. Şuranın bir birim bir birim olduğunu biliyoruz. Birim çemberden dolayı. Ben şuradaki dik üçgenden dolayı şu uzunluğu bulabilirim zaten. Şuraya x diyeyim. X'i bulabilirim. Şuraya da y diyeyim. Sonra y'yi bulmaya çalışacağım. Arkadaşım x. Burada alfanın karşısı ve komşusu var. O zaman aklımıza ne gelir? Tanjant alfa. Tanjant alfa neye eşit? x bölü birden. Tamam. X neye eşit oldu? Tanjant alfaya eşit oldu. Şimdi ben bunu bulacağım. E hocam buna ait dik üçgen lazım bana. E şurada şunu şöyle çizmem lazım o zaman. Çünkü burası çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Amacım y'ye ait dik üçgen oluşturmak. Oluştu mu? Oluştu. Hocam y'yi bulmam için benim şu kenarı bulmam lazım öncelikli olarak. O zaman bu kenara yoğunlaşayım ben. Bu kenarda da büyük dik üçgene bakacak olursak. Şurada x'in de tacantı alfa oldu. Büyük dik üçgene bakacak olursak. Büyük dik üçgende yani şu siyah dik üçgende ne var arkadaşım? Alfanın karşısı ve hipotenüsü var. Alfanın karşısı ve hipotenüsü aklımıza gelince karşı bölü hipotenüsü aklımıza gelecek. Yani sinüs alfa yazacağım. Sinüs alfa şuraya n diyeyim mesela n bölü 2'ye eşit. n neye eşit oldu? 2 sinüs alfaya eşit oldu. Bunun yerine 2 sinüs alfa yazıyorum. Şimdi alfa 90 burası beta burası da alfa oldu. Hocam şuradaki dik üçgende de alfanın karşısı ve komşusu var. Aklıma tanjant gelecek. Hadi orada da tanjant gelsin bakalım. Tanjant alfada neye eşit diyeceğiz o zaman, y bölü 2 sinüs alfaya eşit. y bölü 2 sinüs alfa'ya eşit. O zaman y de 2 sinüs alfa çarpı tanjant alfa'ya eşit oldu. Benden ne isteniyor. Benden aşağıda yapayım onu. DC yani y bölü x isteniyor. arkadaşlar. y bölü x'e bakalım. y dediğim şu, 2 sinüs alfa çarpı tanjant alfa bölü x dediğimde zaten ne çıkmıştı arkadaşım? Tanjant alfa çıkmıştı. E bunlar nanay oldu. Cevap da neye eşit oldu? İki sinüs alfaya eşit oldu. Yani cevap böylelikle Edremit çıktı. Kaçıncı soruda? 30. soruda. Ve trigonometriler bitti. Geldik üçgen sorularına. Bakalım ne diyor. Kerem aşağıdaki şekil birde verilen 39 birim uzunluğundaki teli şu şekilde bükmüş. AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Tamam buna ait dik üçgene karşılık getireceğim. 90 dereceler de var. En mantıklısı şöyle dikdörtgenlerle oluyor. Da. Buradan bir dikdörtgen. E sonra burada da bir dikdörtgen yapınca Karşımıza şey geldi. Hatta 5 iken burası 5. 8 iken burası da 8. Buraya kaç kaldı o zaman? 7 kaldı. Şu uzunluğu da bulursam olay bitti. Neyi kullanmadık biz? 39'u kullanmadık. 39'u da kullanmak zorundayız. Hocam şunun uzunluğu 39. Şurası 6 iken buranın 6 olduğunu biliyorum. Şuraya bir A diyeyim. Burası A artı 4 ise şuradaki uzunlukta A artı 4 mu oldu? Evet. Topla bakayım şunu. Topluyorum bak şimdi. Şuradan başlıyorum. Dikkat. Nereden? Şöyle göstereyim. 1. 6 daha 7. 8 daha 15. 6 daha 21. Sonra A'sı aklımda 4'ü topladım 25. 30. 34. E sayılar 34 yaptı. Bir de burada A var. E sayılar 34 yaptıysa A'ya da ne kaldı o zaman? Tamamı 39'du. O zaman 34 yaptıysa A'ya da 5 kaldı arkadaşlar. E A 5. Şurası 5. Dik üçgen. Pisagor. 5, 12, ne üçgeni? 13 üçgeninden cevap ne çıktı? c çıktı. 31. soru. Geldik 32'ye. Düzgün beşgenler verilmiş. Arkadaşlar düzgün beşgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72 olduğunu biliyoruz. İç açısı da 108 derece çıkar. E hocam burası 108. Burası da 108. Bir de EDF açısını 14 derece olarak vermiş bize. Tamam. Şunları toplayacağız. Şurayı bulacağım. Yalnız bunlar eş düzgün çokgen. Kenarları eşit. Eşitleri de yazalım. Aa ne çıktı burada? ikizkenar çıktı. Tamam. Şimdi 108 108 daha 216 artı 14 hocam 230 360'dan 230 çıkartırsam 130 kaldı. Yani şuradaki açı 130 derece yaptı. ikizkenar üçgen var burada. 180'den 130 çıkart. 52'ye böl 25 25 yapar. Benden de CKD açısı isteniyor. Cevap ne yaptı o zaman? 25 yaptı. Yani 32. soru Edremit oldu Geldik 33'e. Evet. Şekil 1'deki tahtanın üst yüzeyi birbirine eş karesel bölgelere ayrılmıştır. Bu tahtanın bazı köşelerinden geçecek şekilde bir lastik gergin biçimde şekil ikilik gibi yüzeye monte edilmiştir. Arkadaşlar şurada benim dikkatimi direkt şu çekti. Şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. E, karenin bir kenarı bu. Bu da bu karenin bir kenarı. Yani karenin kenarları bunlar. E şunlar birbirine paralel ve eşitse. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran birebir. Kelebekteki oran 1'e 1 ise e hocam A ise burası A. Karenin mi kenarı 2A oldu. Çok güzel. E aynı şekilde bak kelebekteki oran 1'e 1. Şunlar 2A'ya 2A. O zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Bunlar da A'ya A oldu. Aynı şekilde arkadaşlar dik üçgenler, mavi dik üçgenler. Bak burası 2A. Aynı şekilde kelebekteki oran 1'e 1. Hocam 2A'ydı A'ya A oldu. Aynı şekilde kelebekteki oran 1'e 1. Hocam şunlar birbirine eşitse bunlar da A'ya A oldu. Yani mavi dik üçgenlerin kenarları ne oldu arkadaşlar? A'ya 2A oldu. Şimdi bize diyor ki mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı 4. 4 neye eşit? A çarpı 2A bölü 2 çarpı 4. 4 tane mavi boyalı üçgen var. Evet buradaki 4'ler gitti. 2'ler gitti. A kare eşittir. 1 yaptı. A'yı da 1 mi bulduk? Evet. A1 benden şekil 1'de verilen tahtanın çevresi isteniyor. Bir kenar 2A değil miydi? O zaman bir kenar 2 çıktı. Hocam 2, 2, 2 2'leri sayacağız. Hadi sayalım bakalım. Hocam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yani çevre ne yapar o zaman? 12'den kaç tane var? 12 tane ne var? 2 var. Yani topladığımız anda kaç yapar bu? 24 yapar. Dolayısıyla 33. soru Balıkesir çıktı. <gülüyor> Geldik 34'e. Dik koordinat düzleminde A, B ve C olmak üzere ABC dik üçgenin kenarortayları x eksenini üzerinde kesmektedir. Ve AB ile BC birbirine dikmiş. Arkadaşlar B açısı dikmiş. Bak şurası B. Çünkü B her iki de içinde kullandık ya. B, A ve C şeklinde olacak. B noktası kaça kaç? 8'e. 1. Sonra A noktası kaça kaç? Eksi 2, 6. Basit bir şekilde şekli çiziyorum. Normalde basit bir şekilde şekli çizemezsek analitik düzlemi de çizelim. Şurası da M'ye N. Şimdi bana diyor ki kenar ortayları X80'in üzerinde kesiyor. Yani kenar ortayları x 80 üzerinde kesiyor. X'i 0 gibi bir nokta. Hocam ağırlık merkezi. X'e 0. Yani bu nedir? Apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali. Yani 8 artı eksi 2 artı m bölü 3'e. Ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali. Burası evet ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali. 1 artı 6 artı n bölü 3'e eşit olacak. E hocam ben buradan şuradaki apsisi bulamam ama şu ordinatlar birbirine eşit olacak. Bu 0'a 0 evet. Yani buranın 0 yapması için yukarının ne yapması lazım? Eksi 7 yapması lazım. Artı 7'si var ya Neyi kaç bulduk? Eksi 7 bulduk. Şimdi ne yapacağız? Doğruların dik kesmesine bakacağız arkadaşlar. AB ile AC'nin dik kesmesine bakacağız. İki doğru birbirine dik kesiyorsa eğimler çarpma eksi 1. Arkadaş şunun eğimi nedir? Bunun eğimi M1. Hocam y'ler farkı. Eksi 7 bölü. Eksi 5 bölü pardon. X'ler farkı. 10 yaptı. Yani eksi 1 bölü 2. O zaman bunun eğimi kaç olmalı? Ters çevirip eksiyle çarpıyorum. 2 olmalı. 2 eğimi de neye eşit olmalı? Y'ler farkı. Yani eksi 7 eksi 1 bölü x'ler farkı m eksi 8 eşit olmalı. Buradan 2m eksi 16 eşittir. Eksi 8 yapar. 2m eşittir 8 yapar. m'yi de buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet bizden ne isteniyor? m artı ne isteniyor? m artı n de böylelikle 4 artı n'yi kaç bulmuştuk arkadaşım? Eksi 7 bulmuştuk. 4 ile eksi 7'yi topladığımız zaman da cevap kaç geliyor? Eksi 3 geliyor. Yani 34. soru balık çıktı. Geldik 35'e. Dik koordinat düzleminde 10 adet eş kareden oluşan bir geometrik şekil ver, verilmiştir. Bu şeklin alanını 2 eş parçaya ayıran ve orijinden geçen doğru tamam. Orijinden geçecek ve bu şeklin alanını 2 eş parçaya ayıracak. Yani bu şeklin alanı ne olacak arkadaşlar? 10 tane kalem var. Evet. 10. 2'ye bölünmüş hali ne yapacak? Doğrunun yarısı 5. Diğer yarısı da 5 yapacak. Hocam burada 1, 2, 3, 4 var. Şurası da 5. Şurada da 1, 2, 3, 4 var. Sonra 5 olması lazım. Hocam orijinden geçen ha 5'e 5 şeklinde böyle ayırırsak e, buradan geçmez bak. 5'e 5 şeklinde. Hocam şu parçayı ve şu parçayı iki eş parçaya ayıran orijinden geçen bir doğru var mı? Yok. Orijinden geçen bir doğru kesinlikle ama kesinlikle şu kareyi bölecek. O zaman ben bu kareyi böleceğim. O zaman 5'e 5 şeklinde ayıracağım. 5'e 5 şeklinde nasıl ayırabilirim? Hocam 4'ü burada, 4'ü burada. O zaman biri şurada olabilir. Nasıl ayırabilirim ben bunu? Şu şekilde ayıramıyorum. Bak dikkat edin. Orijinal geçen şu şekilde ayıramıyorum. Şöyle ayırırsam olur mu? Olur. Niye? Çünkü dikkat et. Dördü burada, dördü burada. Dikdörtgenin yarısı, dikdörtgenin yarısı. Yani burada kalan da bir yaptı komple. Şurası, burası da bir yaptı. İşte bu doğrunun Aşağıdaki noktalardan hangisinden geçtiği soruluyor. Arkadaşlar bu doğrunun eklemi yazabiliriz. y eşittir mx doğrusu değil mi bu? Aynen öyle. y eşittir mx. Hocam tanjant alfa y mi verecek? O da 1 bölü 2 y mi eşit? Evet. y eşittir 1 bölü 2 x. Yani y eşittir x bölü 2 diye bulduk. Noktayı yerine koyacağız şimdi. Tek tek sağlıyor mu? Arkadaş x yerine 6 y yerine 2 koyarsam. 6 koyduğumda y'nin 3 yapması lazım. Olmadı. Eksi 4'e 8 koyarsam. x yerine eksi 4 koyarsam. ah olmadı. X yerine eksi 8 koyarsam x yerine eksi 8 koyduğumda x8 bölü 2 4 mi yapıyor? Evet. X eksi 8 y eksi 4 sağladı mı arkadaşlar? Sağladı. Dolayısıyla 35. soru C. Han yaptı. Geldik 36'ya. Düzlendi O merkezli ve AB çaplı bir çember. Arkadaşım hemen çiziyoruz. O merkezli ve şu AC çaplı bir çember çizelim bakalım. Şöyle O merkezli ve AC çaplı. Şöyle AC'yi de şurada belirleyelim bakalım. A ve C'yi belirledik. Peki. Sonra diyor ki dışında bir C noktası alın. Şöyle bir C noktası alacağım. Şu AB çaplı demiş pardon. Sonra ABC üçgeni çizilsin diyor. Çizelim bakalım ABC üçgenini. Şöyle çizdim. CA ve CB'nin çemberi kestiği noktalar sırasıyla D ve CA'nın D burası da E olarak belirlenmiş. CE ile EB'nin uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Ve BAC açısı 40 derece verilmiş. Hmm. arkadaşlar çap verildiğinde şunlar da birbirine eşit ya hmm. çap var çapı kullanacağım ben burada hocam merkez giriş çektik işe yaramaz uzunluk olsa belki uzunlukta da gerçi böyle eşitlik olduğunda şunu yapın çap var ya çapla ilgili ne geliyor aklınıza hocam çapı gören çevre açı 90 derece Hop, şunu şöyle çizersek çapı gören çevre açı 90 derece a dik tabanı keş parçaya böldü nerededir bu ikiz kenarda aynı zamanda bu açı ortay yapar yani bunlar 20'şer derece yapar e, 20-90 sa burası da kaç yapar o zaman? 70 yapar. Benden ACB açısı isteniyor. Cevap böylelikle 70 yaptı 36. soru Denizli oldu. Geldik 37'ye. Aşağıda birim cinsinden yarıçap uzunlukları eşit olan O1 ve O2 merkezi çemberler şekil 1 ve şekil de teğet doğruları ile birlikte verilmiştir. Yarıçapları eşitmiş. Bunu kullanacağız. Ve bizden bilgiler verilmiş. AT2 bölü şuradaki uzunluk bölü şuradaki uzunluk isteniyor. Şimdi şuraya bir bakalım. Arkadaşım burada ne yapabiliriz? Hocam teğet teğet şu şöyle merkezden geçtiği zaman açı ama karşıma 15-15 çıkıyor. 15 ile ilgili böyle çıktığı zaman ben sevmiyorum. 15-75-90 çıktıysa karşıma gittiğim yol yol değil diyordum. Ha buradan çıkmayacak diye bir şey yok. 15-75-90'ın özelliğini bilenler yani 15'ten 75'e geçişin 2 artı köküç katı olduğunu bilenler yapabilir. Ben biliyorum bilmeme rağmen yapmıyorum. Ya da 15'e ait küçük açı ait x kenar oluşturup, oluşturup yine oradaki uzunluğu bulabilirsiniz arkadaşlar. Onda da bir sıkıntı yok. Ama ben buradan yapmak istemiyorum. Burada merkez varsa, teğet varsa çektik. Merkez varsa, teğet varsa çektikleri önce yapalım. Ama bu açı ortay. işime yarıyor mu? Yaramıyor. 15, 75, 90 gelecek çünkü karşıma. E ne yapabiliriz hocam burada? E şunu yapabiliriz kardeşim. Şu 90 ya 30'u kullanacağım. E 90 var, 30 var. E şunu şöyle tamamlayabilirim. 30, 60, 90 üçgeni yapabilirim. Tamam. 30, 60, 90 üçgeni yaptım. 60, 90'sa burası da 30 oldu mu? Oldu. Hatta burada 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3. Sonuçta yarıçaplara eşit ben buradakinin yarıçapına da kök 3 diyebilirim şöyle kök 3 kök 3 Buna göre işlem yapabilirim 30'un karşı 1isi 90'ın karşı 2 e, yarıçap kök işte Burası da kök 3 mi yaptı Evet şimdi burada bak büyük üçgen 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı 2 artı kök 3 katı e, 2 artı kök 3 oldu bunun nesini arayacağım 60'ın karşısı da kök 3 kattır 2'nin kök 3 katı 2 kök 3 artı kök 3'ün kök 3 katta 3 yaptı bak, şunu bulduk Şimdi gelelim buraya. Hocam teğet teğet. Şu merkezden geçince 30-30 oldu. Herhangi bir sıkıntı olmadı. 30 60 üçgen çıktı. çıktı. 30'un karşısı kökü ise 60'ın karşısında kökü için kökü çıkarttığında halde 3 çıkar. Ve benden bu oran isteniyor. Şuraya bak bakayım. 2 kök 3 artı 3 bölü 3 isteniyor arkadaşlar bizden. Bu da nedir? 2 kök 3 bölü 3 artı 3 bölü 3'tür. Yani 2 kök 3 bölü 3 artı 1 yapar. O da hangisinde var arkadaşlar? Akçay şıkkında var. 37. soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik 38'e. Dik koordinat sistemin ikinci bölgesinde bulunan ABCD dikdörtgenine oklarla gösterilen 1 2 3 4 5 numaralı dönüşümler sırasıyla uygulandığında aşağıdaki görüntü ortaya çıkmıştır. 4 öteleme var, döndürme var, bir de yansıma var arkadaşlar. Bak şimdi ne olmuş? Şuradan şuraya giderken aldım, öbür tarafa götürdüm. Ne var burada? Öteleme. Öteleme bu. Buradan buraya giderken bak şekil aynı olmamış. Ne olmuş? Yansıma var mı burada yansıma da yok ama hop şekil dönüyor o zaman bu dönme buradan buraya hop şekil aynı gelmiş hocam bu öteleme buradan buraya dönme var mı yok dönme olsaydı yerleri aynı olmazdı en azından bak şuradan şuraya bir yansıma var değil mi şuradaki uzunluklar birbirine eşit yaya göre yansıma var yani bu yansıma sonra buradan buraya hop yukarı doğru aynen gitmiş bu da öteleme oldu öteleme dediğim 1 3 5 oldu 1, 3, 5 nerede? Şurada, şurada. Döndürme dediğim sadece 2'de oldu. Sadece 2 burada. E sonra yansıma dediğimde sadece ve sadece 4'de oldu. Cevap böylelikle e oldu. 38. soru e oldu. Geldik 39'a. Taban ayrıtları x santimetre uzunluğunda ve 4 özde çekmeceden oluşan kare dik pirzma şeklindeki dolabın bir çekmecesi taban ayrıtının 5'te 1'i kadar açılmış. Açıldı. Ama açıldı ama içeride yine bir boşluk var. Hacim ne oldu? Arttı. Burada da bir hacim oluştu. Çekmeceyi açtığın zaman içerideki boşluk hala yok mu? Var. Burada da çekmecenin de hacmi oldu. Evet. Şimdi bu haliyle 315 cm müş. 5'te 1'i kadar açılmış. Yani sen bunu açtın. 5'te 1'i kadar açtın. Bak şu kadarlık bir kısım açtın. Yani burası A iken burası kaç olacak? 4 A olacak. 5'te 1 kadar açtığımız için. Tamam. O zaman bir kenar ne oldu? 5 A oldu. 5 A, 5 A. Ya yükseklere de şöyle H, H, H, H, H deyip aslında hacimden gidebilirsiniz. Hocam 5A çarp 5A çarp 4H artı şurası A burası 5A A çarp 5A çarpı H neye eşit? 315'e eşit deyip işte A çarpı H ile ilgili bir bantı bulabilirsin. Sonra senden 5A çarp 5A çarp 4H deniyor. Oradan da sonuca ulaşabilirsin. Ama burada oranlama var ya oranlamalarda biz şunu yapıyorduk arkadaşlar. Özellikle prizmalarda hacimlerle yükseklikler doğru orantılı değil miydi? Evet. E yani sen buradaki çekmecenin A'lık kısmı açıldı ya şu yükseklik gibi algılayacak olursak hocam A'lık kısma ben V diyecek olursam eğer 4 A'lık kısım ne olacak? 4 V olacak. Yani bir çekmeceye kaç V oldu arkadaşlar? 5 V oldu hacmi. Tamam. Şimdi dikkat et şurası böyle çekmece. Yine burada da bir boşluk da var aslında burada. V kadar dışarı çıktı ya. Şuradaki boşluğu düşün. Buradaki boşlukta ne olmak zorunda arkadaşım? V kadar olmak zorunda. Yani çekmece kapalıyken de burası 5V, 5V. Bak şurası 5V, burası 5V, burası 5V, burası da 5V. Bir de dışarıda bir V'lik kısım oluştu. Yani 5 10 15 20 21V yaptı. 21V kaça eşit verilmiş arkadaşlar bize bu haliyleyken? hacim 315 eşit verilmiş. V'yi ben bulabilirim. Ee, 21'e böldüğüm zaman kaç geliyor? 15 geliyor. V 15 geldi. Kapalıyken diyor. Çekmeceler kapalıyken bu kapandığı zan. O zaman 5V, 5V, 5V, 5V yani bizden 20V isteniyor. 20 çarpı 15'ten cevabı kaç buluruz? 300 olarak buluruz. Cevap böylelikle 300 çıktı arkadaşlar. Böyle hacimsel dağıtmayı da lütfen bilelim. Alan dağıtma gibi. 39. soru. Akçay çıktı geldik 40'a. Aşağıda taban daireleri, silindirin taban dairesine eş ve yükseklere eşit olan. Arkadaşlar yükseklere eşit ya. Yani bu konunun hacmi V iken bu konunun da hacmi V değil midir? Yükseklere eşit ve tabanları da eşit olduğundan. E koni ve silindir yüksekleri aynı olduğu zaman ne diyorduk? Hocam bunun hacmi pi kare çarpı h bölü 3. Bunun hacmi de pi kare çarpı h ya. Oranladığın zaman 1 bölü 3 geliyor. Ama bunu bilin diye hep söylüyorum. Böyle yüksekleri aynı olan ve taban çapları da aynı olan koni ve silindirde koninin hacmi v iken silindirin hacmi 3v diyorduk. E, aynı şekilde burası v iken burası da 3v midir? Evet. Buna göre diyor silindir ve koniler arasında kalan bölge. Arkadaşım, burası v iken, tamamı 3v ise, Boşluk ne yapar? 2V yapar. Buradaki boşluk da 2V mi yapar? Evet. Şimdi silindir ve koniler arasında kalan bölgenin hacminin yani toplamda 4V'nin silindirin hacmi oranı 3, 3, 6V oranı isteniyor. O da kaç çıkar arkadaşlar? 2 bölü 3 çıkar. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. 40. soru bu şekilde bulduk. Cevabı denizli bulduk ve böylelikle bu denemeyi de bitirdik mi? Bitirdik. Evet. Geometreler böyle bu şeyde nasıldı? Sanki biraz daha kolaydı arkadaşlar geçenki denemelere göre baktığımız zaman. Demek ki burada biraz matematiğe ağır bir şey yaptılar, ağırlık verdiler. Tahmin ediyorum incelemedim soruları. Matematik bir tık sordu o zaman geometri biraz şeydi diyebiliriz. Öyle miydi yaz bakayım yoruma. Evet hocam matematik zordu diyenleriniz olabilir. Ama trigonometriler çok tatlı değil miydi ya? Değil mi? Trigonometri çözmeyi de özlemişim bu arada. Gerçekten çözerken de çok zevk alıyorum ama gerçekten güzel sorular vardı orada da. Hali birkaç farklı yolda gösterdik ya o yüzden hoştu gerçekten. Neyse deneme 6'yı da böylelikle bitirdik ve bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.